Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Xiaomi Watch S1 Aktif modelini inceleyeceğiz. Şimdi Xiaomi genellikle akıllı bileklik modelleri üretiyordu. Akıllı saat modelleri de vardı ama S1 serisinin Türkiye'ye yeni yeni geldiğini belirtelim. Bu seride iki farklı model karşımıza çıkıyor biri S1 aktif yani bu diğeri de Xiaomi Watch S1 arasında bazı farklar var videonun devamında arasındaki farklarda değineceğiz. İlk olarak cihazın tasarımıyla başlayalım cihazın sağ tarafında iki tane tuş bulunuyor burada üst taraftaki tuş home yani işte geri gelme olsun genellikle o tür işlevler için kullanılıyor. Alt taraftaki tuş ise sport dediğimiz genellikle egzersiz modlarına ulaşabileceğiniz kısım. Genel olarak tasarımını incelediğimizde renkli bir kayış bizleri karşılıyor. Bu modelin kayışları değiştirilebiliyor. İnternetten olabilir ya da Xiaomi'nin kendi sitesinden olabilir. Farklı kayışları satın alabilirsiniz. Cihazın ön tarafında ise AMOLED bir ekran karşılıyor bizi. Bu AMOLED ekran 1.43 inç boyutunda. Genellikle akıllı saatlerde zaten benzer boyutlar bizleri karşılıyordu. Hani saati bileğime taktığımda genel olarak işte mesajları okuyabiliyorum. Hani ekran küçük ya da büyük gibi rahatsız edici hiçbir sıkıntı yok. Tam ideal boyutunda bir ekranın olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın tasarımında değineceğimiz bir diğer konu ise arka tarafındaki sensörleri. Burada şarj etmek için de sensörler bulunuyor. Bunun dışında kandaki oksijen değerinizi ve nabzınızı ölçmek için de sensörler mevcut. Onun dışında saatin birçok işlevinin olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz teknik özelliklere geçelim. Geldik Xiaomi Watch S1 Active modelinin teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. S1 Aktif modeli ekran tarafında 1.43 inç boyutunda AMOLED bir ekran sunuyor. Aynı zamanda bu AMOLED ekranda Always On gibi özelliklerin olduğunu da belirtelim. Bluetooth tarafında Bluetooth 5.2 versiyonunu destekleyen model, pil tarafında ise 470 miliamperlik bir pil kapasitesiyle karşımıza çıkıyor. Şimdi genellikle akıllı saatlerin pil ömrü sıkıntılı olabiliyor. Çünkü işlevleri fazla olduğu için bir telefon gibi pili çok hızlı bitebiliyor. Fakat Xiaomi Watch S1 aktif modeli 12 güne kadar kullanım ömrü sağlıyor. Yani tabii çok yoğun kullanımda 30 saate kadar düşebiliyor. Ama eğer ortalama bir akıllı saat kullanıcısıysanız, hani günlük ufak tefek egzersizler yapıyorsanız, bildirimlerinizi ufak tefek kontrol ediyorsanız, gününüzün büyük bir oranını bu saatte harcamıyorsanız 7 gün 10 gün arası kullanmak mümkün olacaktır. Şimdi gelelim spor tarafına. Bu modelde tamı tamına 117 tane antrenman bulunuyor. Bu antrenmanlar basketbol, bisiklet, eliptik bisiklet, ip atlama, koşu, kürek çekme, nefes egzersizi, tenis, tırmanış gibi sıralanmış durumda. Bu egzersizleri saatiniz üzerinden rahatlıkla başlatabiliyorsunuz. Diyelim ki açık havada bisiklet süreceksiniz. Buradan direkt saatinizin menüsünden. Zaten diğer saatlerde de alışık olduğumuz gibi kolaylıkla başlatabilirsiniz. Bunun dışında akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz Mi Fitness uygulamasıyla da... ...hem saat kadranlarını değiştirebilir. Aynı zamanda bildirimlerle alakalı birçok işleve de sahip olabilirsiniz. Değiştirebileceğiniz çok şey var. Onun dışında bu antrenmanları da saatin üzerinden başlatabilirsiniz. Efendim... İyi videodayım sen? Ya, iyi. Şu an videodayız. Ee, bir saat inceliyordum. Ya, iyi, sesim nasıl geliyor sana şu an? Sesin güzel geliyor. gibi. Senin sesinde de hiçbir sıkıntı yok. Ben de seni rahatlıkla duyabiliyorum. Kaliteli geliyor sesin. İyi Hı. tamam. O zaman görüşürüz. Tamam. Kolay gelsin sana. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben, ben, ben, ben. Evet. Şimdi tam ben mesaj kısmını size bahsettiğim esnada telefonum çaldı ve telefonuma cevap verebildim. Rahat bir şekilde buradan konuşabildim. Hazır o kısma gelmişken aramalara cevap verebildiğimizi yani bu saat üzerinden telefonla konuşabildiğinizi belirtelim. Burada üzerinde bulunan mikrofonlar sayesinde dışarıdaki gürültü engellenerek rahat bir şekilde karşınıza ses geliyor Ve karşıdan gelen sesi de rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Çevrenizdeki insanları rahatsız etmiyor ama siz çok rahat bir şekilde duyuyorsunuz. O konuda hani mesajlara cevap veremiyor. evet. WhatsApp'tan mesajlara girip buradan cevap veremiyorsunuz. O konuda biraz eksikliği var. Ama zaten genellikle bir kullanıcının akıllı saati almasındaki en büyük etken telefonla konuşma özelliği oluyor. Ve bu tarafta da telefonla konuşma konusunda hiçbir sıkıntı yaşatmayan bir saat olduğunu belirtelim. O yüzden WhatsApp biraz göz ardı edilebilir veya cevap yazma olayı. O yüzden telefonla konuşma kısmı da bizden tam not aldığını belirtelim. İsterseniz teknik özelliklere biraz daha devam edelim. Bu saatte 470 mAh'lik bir pil bulunuyor. 117 adet antrenman modu olduğunu belirtmiştik. 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık özelliği var. Aynı zamanda GPS, Galileo, BDS gibi konum odaklı sensörleri de mevcut. Bize gelen gövde ve kordon rengi maviydi fakat beyaz ve siyah seçeneklerin olduğunu da belirtelim. Bunun dışında tabii ki farklı üreticiler de farklı kordonlar üretecektir. Örneğin bu gövde siyah fakat bambaşka bir üretici yeşil kordon üretmiştir. O da uyumlu olduğu takdirde bu saatinize rahatlıkla kullanabilirsiniz. Malzeme kalitesi de metal zaten kolunuza bir taktığınızda oturaklı duruyor yani. Çok şık duruyor. Ben çok beğendim. İsterseniz bir de uygulama tarafına geçelim. Şimdi gelelim uygulama tarafına. Uygulamamızın adı Mi Fitness... Ben MIUI tabanlı bir telefonda kullanıyorum ama herhangi bir Android telefonda kullanabilirsiniz. Aynı zamanda iOS platformu içinde Mi Fitness uygulamasını yükleyebilirsiniz. Uygulamamızı açtığımızda ilk olarak sağlık, egzersiz, cihaz ve profil sekmelerinin bizleri karşıladığını görmekteyiz. Cihaz tarafına geldiğimiz zaman zaten Xiaomi Watch S1 aktif diye direkt burada çıkmış. Pilimiz %81 doluymuş. Buradan senkronize edebiliyoruz mesela bir edelim. Tekrardan güncellesin verilerimize. Buradan saat arayüzlerini değiştirebiliyoruz. Zaten saat arayüzü tarafında saatten de değiştirebiliyoruz. İndirebileceğimiz bu 6 kadran mevcut. Çevrim içi tarafına geldiğimizde ise sonradan indirebileceğimiz baya zengin bir mağaza bizleri karşılıyor. Buradan da istediğimizi yapabiliriz. Saat yüzü tarafından çıkalım ve biraz daha devam edelim. Uygulama bildirimleri kısmı var. Burada şöyle bir fark var. Hangi uygulamadan bildirim alıp hangisinden almak istemediğinizi seçebiliyorsunuz. Mesela bakın ben sadece SMS ve WhatsApp kısmını açmışım. Yani şu an benim telefonuma gelen bildirimlerden sadece... Mesajlar ve WhatsApp uygulamasından gelenler saatime çıkacak. Aynı zamanda aramaları da buradan görebiliyoruz. Aramalar tarafında da titreşimi açabiliyoruz veya bilinmeyen aramaları ses sağlı gibi özelliklere de bakabiliyoruz. Bunun dışında nabız, uyku, kandaki oksijen, stres ve ayakta durma uyarısı gibi özelliklerin bulunduğunu belirtelim. Bu özelliklerin dışında bir de Xiaomi Pay özelliği bulunuyor. Bu akıllı saat üzerinden ödeme yapmak mümkün. Özellikle Mastercard'ınıza eklediğiniz zaman ödeme yapabiliyorsunuz. Fakat buradan Xiaomi Pay kısmına tıkladığımız zaman Mastercard bölgenizde desteklenmemektedir gibi bir uyarıyla karşılaşıyoruz. Tabii ki bu şu anlık desteklenmediği için böyle bir uyarı veriyor. Bir ödeme yapmak için bu saati kullanamıyoruz. Ama ileride kullanamayacağımız anlamına gelmiyor. Bu yüzden gelecekte kullanabileceğimiz bir özelliği şimdiden edinebilmemiz iyi bir şey. Tabii önümüzdeki günlerde saat üzerinden ödeme özelliğinin gelip gelmeyeceği ortaya çıkacaktır. Uygulamada egzersiz sekmesine girdiğimizde ise burada açık hava koşusu, koşu bandı, yürüyüş, veya bunun gibi farklı egzersizlere ekleyebileceğimiz bir kısım bulunuyor. Bunun da avantajı şu. Saatten nabız verilerini alırken aynı zamanda konumu da buradan alıp bize gösterebiliyor rahat bir şekilde. Zaten saatin içinde konum da var. Buradan da izleyebileceğiniz bir egzersiz kısmı da yapmışlar. Bu da çok iyi olmuş. Xiaomi Watch S1 Aktif serinin biraz daha uygun fiyatlı versiyonu olduğunu söylemiştik. Bir de S1 var. S1'de biraz daha farklı özellikler var. Örneğin bunda manyetik şarj cihazı varken. size de şöyle göstereyim. Şu şarj cihazı sayesinde kolaylıkla manyetik bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Hani bakın bu şekilde manyetik yapışıyor hiçbir sıkıntı olmuyor tutuyor yani. Ama S1 modelinde kablosuz şarj var mesela. Bunun gibi önemli farklar var. Fakat bizim incelediğimiz model biraz daha uygun fiyatlı versiyon olarak geçiyor. Fiyatı ortalama 2500 TL. Şu anda çok farklı sitelerde bulamıyoruz yeni yeni Türkiye'ye geldiği için. Şu anda yalnızca Xiaomi'nin resmi web sitesinde satılıyor. Tabii önümüzdeki günlerde farklı satıcılar tarafından alışveriş sitelerinde ortaya çıkacaktır. 2500'lük fiyat etiketinin hani normal olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü zaten bu saatle telefonla konuşabiliyoruz. Hani önemli kısımlardan biri o. Tamam. Hani mesajlar veya cevap verme konusunda sıkıntıları var ama belki bu ilerleyen dönemlerde güncellemeyle düzeltilebilir. Onun dışında mesajların tümünü okuyabilme özelliği de mevcut. Hani mesela bayağı uzun bir mesaj geldiyse bile Xiaomi Watch S1 Aktiv modeli sayesinde kolaylıkla okuyabiliyorsunuz. Telefonla konuşma önemli dedik. Piyasadaki akıllı saatlere göre yine benzer özellikler sunuyor ama artan dolar kurundan dolayı zaten piyasadaki akıllı saatler biraz daha pahalı. Bu yüzden tercih edilebilir modeller arasına eklenebilir. Önümüzdeki günlerde farklı modellerin incelemesiyle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Eğer bu cihaz hakkında aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmında belirtin. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.